Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Evigon'un dijital bir konvektörünü tanıtacağım. Konvektör 2500 watt'lık bir konvektör. Evin içerisinde ısıtıcı olarak kullanacağız bunu. Dijital olduğu için böyle bir kumandayla geliyor. Burada gördüğünüz gibi bir dijital ekranı var. Ürünü fişine taktıktan sonra burada böyle arkasında bir açma kapama düğmesi var. Onu buradan böyle açıyoruz. Ürünün burada açılımını yapıyoruz kumandayla. Şimdi bu dijital konvektörün diğerlerinden farkı bu profesyonel modeli. Bunu da haftalık ısı modu da yapabiliyorsunuz. Bu konvektörün en önemli özelliklerinden bir tanesi böyle çok sessiz çalışması. Daha doğrusu ses hiç yok. Çalışma modelini zaten biliyorsunuz alttan gelen soğuk havayı ısıtıyor ve sıcak hava olarak buradan size üflüyor. Ee, normalde bu internet sitesinde yazdığına göre 14-28 metrekarelik odalar için ideal olan bir 2500 wattlık bir konvektör. Burada kumandasıyla gördüğünüz üzere sıcaklığı böyle yükseltip düşürebiliyoruz. Bunu ev içinde kullanırken bizim tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de kışın bildiğiniz gibi doğalgazda ısınan evlerin banyoları soğuk oluyor. Gereksiz duş alırken gerekse çocuklarınız böyle duş alırken üşümesin diye biz ekstradan bu konvektörü tercih ettik. Bunu böyle ev içerisinde banyoda duş alırken de kullanabiliyoruz. Seyyar böyle buradan taşınabilir bir kolu da olduğu için bunu böyle odadan o diye banyodan başka kullanmak istediğiniz diğer odalar çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Onun haricinde bağ evine gittiğiniz zaman veya sobayla ısınan evlerde falan da bu oldukça pratik, kullanışlı bir ürün. Ürünün böyle burada dijital ekranında aynı zamanda buradan da ısıyı arttırıp Azaltabiliyorsunuz. Ee, yine haftalık modunu ayarlayabilirsiniz. Hafta boyunca çalışmasını istediğiniz modda kullanabilirsiniz. Böyle pratik kullanılabilir. Bir yerden bir yere rahatlıkla taşınabilir bir ürün.